I'm not Kimseye çana takan herife be kimse Beni durduramaz alçak şehirde Kafamda beremle çıkıyorum göklere Gerekmiyor konuşmak için pilat bir rütbe. gençliğim Gençliğim bütün olsa da harabet İkiyorum binaları merkezine Sokaklar keş dolu kalbimde leş bol Gençler terk ediyor ellerinde afyon Sana göre, göre güzel ama de. bana göre zero Hip hopla birlikte sistemde kaybol Koynumda kolyemi ellerinde beat Yaz kafa patlat geçmez vakit Bu boktan dünya medya bize hapis Mal mülk para bile hepsi bu şiş Rap bizi demir kale kafamızda küçük bere. Hiçbir zaman terk etmedik prensi pahayla Gerek yok söylerken reklamı afişe Sözlerimiz kaliteli olduk adapte Film için halalede laf sokup durma Her şeyin ortadolu lüphoplar ağzında Kuduz köpek gibi saldırma etrafa sözlerine edepsiz ahmakça satırlarım satır satır doğradı dostum vatandaşım kara para aklamaya giden çeteyle bir olmadım diye kalemim kırıldı biz proteste zarız kokain değil elimde his proteste değil üstümde palto gücü değil ortasında falkım zeyit değil yedi kişi dinlerdi bütün Şimdi yazıp veriyorum konserlerimi Yok oluşun eşiğinde tanıdım Emo Birlikte karaladık tüm gerçekleri Şimdilerde anımsıyorum anıları keşleri Dilencilik yapan o çocuğun yara izi Kurtarmak istedim her fakirimi Ülçüm yetmedi de ellerim yetişmedi Bir gece vaktinde ölüm haberini Aldım da umudum sona ermişti Koynumda bestineş yeten erçilerini Fark edene kadar üstü tüm kaybetmiştim Dünyamı karartan anılarımı eski bir çuval koyup satamadım asıl duran babam fark ettiğim o çoktan, çoktan ruhuyla terk etmişti, etmişti.